Aşağıdaki çemberin kaçta kaçı kırmızıya boyanmıştır. Çemberin kaçta kaçı kırmızıya boyanmış. Evet bakalım bu çember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eşit parçaya bölünmüş. Ve birbirine eşit bu 8 parçadan 7 tanesi kırmızıya boyanmış. O halde 8'de 7'sinin 8'de 7'sinin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Normalde kesirleri bu şekilde yazmıyoruz tabii değil mi? Peki nasıl yazıyoruz? 7 bölü 8 olarak yazıyoruz. Aslında bunu renkli yazalım daha güzel olacak. Toplam 8 parçanın 7 tanesi kırmızıya boyanmış. Bir kesri bu şekilde yazarız. Ama bazen 7'yi 8'in üzerine yazacak yer olmadığı için kesirleri bunun gibi de yazabiliyoruz. Neyse geriye dönelim ve sonucumuzu bir kontrol edelim. Evet doğru. Şimdi bu örneklerden iki tane daha yapalım. Aşağıdaki şeklin kaçta kaçı kırmızıya boyanmıştır. Şekil bakalım kaç parçaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şeklimiz 9 eşit parçaya bölünmüş. Ve bu parçaların 8 tanesi kırmızı. O halde 9'da 8'i ya da 8 bölü 9'u kırmızı diyebiliriz. Çok güzel. Bir tane daha yapalım. Bu çemberin kaçta kaçı kırmızıya boyanmıştır? Yine parçaları sayalım. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eşit parça var. Doğru mu saydım? Bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve bu 9 parçanın Bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi kırmızı. O halde 9'da 7'si ya da 7 bölü 9'u kırmızıymış. Çok çok kolay.